Günümüzde çağ aykuydurma ve çağın içinde kendi ideallerimizi takip etme şekilde bir yol izliyoruz. Fakat bu ideallere çok fazla tutulup bazen kendi içimizdeki biyolojik, fizyolojik ihtiyaçlardan sapıyoruz. Hatta psikolojik. Evet. Psikolojik tabii ki, tabii ki hocam onu nasıl eklememişim. Ve burada soru gelmiş. Demiş ki bütün bu ihtiyaçlarımızı ötelerken Öz dengemizi nasıl koruyacağız? Bu ritme nasıl ayak uyduracağız? Vallahi oldukça derin bir soruyla girdin Hazalcığım yani. Besmelesi ağır oldu bu mevzunun hocam, ama soru da iyiymiş. Aldınız bir ciddiyet. Evet. <gülüyor> Adalet cimcoz havası geldi sana. Ne diyorsunuz kuzum falan diye böyle e Biraz mütehassis olduğum gibi cümleler kurmaya başlarsın. Şimdi ya insan hep söylüyoruz yani biraz böyle anlamla amaçla yaşayan bir canlı diye çok anlatıyoruz. Bizim açık beyindeki temel anlatılarımızın da zeminini aslında bu konu oluşturuyor ama insanın hayatını çözülmesine ne kadar bunlar çok çok önemliyse de yani insanın bir de akademik bir biyolojik varlığı, bir psikolojik dünyası ve onun bir takım ihtiyaçları var. Eğer bizim... Mesela karnımız acıkıyorsa bunun bir nedeni var yani bedenimizde bir eksiklik var ve onu tamamlamak için beslenmemiz gerekiyor. Bunun da bize bir sinyal olarak verildiği işte beslenme refleksleri dediğimiz bir dizi hadise var. O hadiselerin devreye girebilmesi için açlık hissinin oluşması gerekiyor. Açlık hissi oluşacak ki biz efendim işte bir takım sindirim enzimleri salgılayacağız, hareket edeceğiz, besin bulmaya çalışacağız. Vesaire vesaire o hareketleri yapacağız ve en sonunda da oturup o yemeği hazırlayıp büyük bir iştahla götüreceğiz. Yani yapmamız gereken şey bu. Biz bu sinyalleri belli nedenlerle yani biyolojik yemek gibi bir ihtiyacı belli nedenlerle tehir edebiliyoruz, erteleyebiliyoruz. Böyle bir yeteneğimiz var. Ve genellikle bu anlama dair, manaya dair ya da manevi dediğimiz nedenlerle oluyor. Mesela oruç bunun en güzel örneği. İnsanlar işte bütün gün temel biyolojik ihtiyaçlarından uzak durmayı tercih ediyorlar. Böyle bir irade sergiliyorlar. Mesela işte dini anlamda bakarsan ibadet amaçlı yahut işte irade kontrolü dersen kendini bu anlamda geliştirme amacına yönelik olarak yapılan bazı hareketler. Bunlar ölçülü olduğu sürece insan kendi bedeni hazlarına ve isteklerine, Amaca doğru giderken belli oranlarda bir kontrol uygulayabilmesine göre başarılı olabilen ya da o yolda ilerleyebilen bir canlı. Ama bazen bazı şeylere kendimizi aşırı kaptırabiliyoruz. Özellikle bu şeyler, yani kendimizi kaptırdığımız şeyler, bizim kendi doğamızdan kaynaklanan, kendi hayallerimizden kaynaklanan şeyler değil de, dıştan bize uzatılmış olan sosyal ve kültürel havuçlar ise ve biz onların peşinde koşacağım diye uykumuzdan, efendim keyfimizden, şu hayatı izlemek için ayırmamız gereken, kendimizi dinlememiz için gereken vakitten temel hayat zevklerinden bir şekilde feragat etmek ve bunu sürekli yapmak zorunda kalıyorsak bir süre sonra şöyle bir dilemme oluşuyor, bir sorun oluşuyor, ikilem oluşuyor. Hem peşinde gittiğimiz hedef bizi tatmin etmiyor varsak bile. Mesela hep bahsediyorum ya işte sınavlarda yüksek not almak, para, pol, şan, şöhret, mevki elde etmek gibi şeylerin peşinde çok koşuyoruz ama oraya vardığımız zaman da o bizi şey yapmıyor, kesmiyor. Ama bir taraftan da o yolda işte o hedefleri, hedeflere ulaşmak için bir sürü şeyi yapmamışız. Hayatta bir sürü şeyi yaşamamışız. Mesela birçok arkadaşım üniversitede iyi bir bölüm kazanacağım diye gençliğini yaşayamayabiliyor. Gençlik dediğin şey arkadaşlar bir daha ele geçmeyecek bir şey mesela. Bana sorarsanız, affedersiniz genellikle birçoğumuz için kıytırık diyebileceğimiz bir diploma uğruna, bir tahsil uğruna o gençliği yiyebiliyoruz. Kıytırık şundan diyorum yani her meslek kıymetli, her meslek kutsal ama o arkadaşın ruhuna uygun olmadığı için diploma alıp profesyonel hayata geçince ne kadar kıytırık bir şey olduğunu kendisi için anlıyor. Dolayısıyla bu büyük bir yıkım getirebiliyor. Eğer kendi hayallerimizin, kendi amaçlarımızın peşinde koşsak, dün aç kaldım, dün işte karşı cinste gezip tozmadım, işte hayatın lezzetlerini tatmadım diye ah vah etmiyoruz ileride. Çünkü zaten insanın kendi amacı peşinde koşması manevi bir doyum sağladığı için tensel, fiziksel ya da psikolojik doyumlara ekstra çok fazla ihtiyacımız kalmıyor. O bize resmen gıda gibi oluyor. Ama buradaki temel sorun kariyer gibi, eğitim başarısı gibi, para falan gibi maddi nedenlerin peşinde koşarken ertelenmiş hayatlar. Zannediyorum soru biraz oraya işaret ediyor. Arkadaşlar yani benim yaşayabildiğim, hayattan öğrenebildiğim kadarıyla bunun sonucu sadece ve sadece hüsrandır. Ömrünüzü feda edebilecek kadar büyük bir aşkınız yoksa zevklerinizi, keyiflerinizi ve daha da ötesi Yaşamınızda yaşamanız gereken şeyleri ne için ertelerseniz erteleyin Yarın bir gün bu büyük bir pişmanlık olarak geri dönecek Onu net olarak söyleyebilirim Gerçek bir bu benim hayatımın amacı bu benim hayalim dediğiniz bir şeyin peşinde koşarken ise Ertelediğiniz hiçbir şey size hiçbir zaman azap vermez Bu mümkün değil çünkü o zaten sizin en büyük amacınıza giden bir olur ve o yolda giderken zaten yeme içmeyi unutur insanlar. Akış dediğimiz meselenin özünde bu yatar. Siz temel biyolojik dürtülerinizi bile unutturabilecek bir şey yapıyorsanız ve bunu büyük bir zevk ve keyifle yapıyorsanız bunlara asla pişmanlık duymuyorsunuz. Ben bunun hiçbir örneğini ne gördüm ne okudum yani. Böyle bir şey yok. Ama pişmanlık şurada var. O yolda giderken büyük acı ve azap çekiyorsunuz. Hep ileride elde edeceğiniz bir mutluluk için şu anınızı devamlı feda etme alışkanlığına artık huy ediniyorsunuz. Ve bakıyorsunuz ömür bitiyor siz hala şimdi fedası peşindesiniz. Yani bir türlü yaşayamadan ölüyorsunuz. Bu çok büyük bir problem. Ve yapay hedefle tabi olanı, fıtri olanı, doğal olanı ayırt etmenin bence en güzel yolu. Eğer bir insan doğal amacı peşinde gidiyorsa yani varlık nedeninin peşinde gidiyorsa her anında mutludur. Ama bir insan yaşarken büyük eziyet çektiğini iddia edip de vardığı bir hedefle mutlu olacağını zannediyorsa büyük bir yanılgı içinde olma ihtimali çok çok yüksektir. Böyle olunca etrafımızda çoğu kişinin yanılgı içinde yaşadığını hatta bazımız kendimizin de o yanılgı içinde olduğunu görebilmemiz için çok çaba sarf etmek gerekmiyor bence. O zaman burada aslında şimdi ve burada olmaktan, bu Carpe diem gibi anı yaşamaktan bahsetmiyoruz. Aynen. Şimdi ve burada olmak anın içinde var olmak demektir. Anın içinde var olmak ne demek? Kaygılarım ve korkularımla geçmişe ait şeyleri taşıyıp bugüne getirmemiş veya geleceğe dair büyük korkularımı bugüne getirmemişimdir demek. Yani ikisi arasında var olduğum anda bir şeyden keyif alıyorum anlamına gelmek. Ama anda olmak hocam o kadar şimdi bahsederken de bahsettiğimiz kadar keyifli bir şey değildir. Acı çekmek vardır anda olmanın içinde. Hüzünlü olmak vardır. Gülmek vardır. E biz bunların hepsini şu an burada yaparsak hedeflerimiz için ya bu anda tamamlandıktan sonra bütün bu duygular hedeflerimiz için devam edebiliriz. Burada ama tamamlamak önemli. Bu anın içinde var olabilmek önemli. Ondan sonra hani bu ihtiyaçlar ertelenebiliyor mu? Ama aslında anda olabilmek için ertelenen, ertelenebilecek ihtiyaçlara dönüşüyor. En güzeli şu anda ekrana çektim. Erinç Bora çok güzel bir alıntıyla ifade etmiş. Find what you love and let it kill you. Yani sevdiğin şeyi bul ve bırak seni öldürsün. Çok güzel bir söz. Yani sevdiğin şeyle ölmek gerçekten yaşamak. Sevdiğin şeyin içinde erimek. Bunu aşk diyoruz zaten arkadaşlar. Aşk içinde hani Mevlana da bunu hep. Anlatıyor biliyorsunuz yani bizim kültürün özü biraz buraya dayanıyor. Yani eğer yaşadığınız her an acısı sıkıntısı bile yağ bal geliyor ise doğru yolda gidiyoruz demektir. Ama ha babam biz şikayet ediyoruz. Yarın bir gün bilmem ne olursa ben süper olacağım falan diye, burada yaşamıyoruz arkadaşlar. O hayat çarçur oluyor demektir. Aslında bayağı basit gibi gözüküyor ama böyle bir yerde olmayan bir insan için bu söylediğimiz şeylerin de hiçbir anlamının olmadığını çok farkındayım. Yani birçok insan gene bunları dinlerken içinden bir sürü savunma mekanizmasıyla Konuşuyor işte diyor. Biliyorum. O geçiyor ama yaşayarak öğreneceğiniz bir şey. Bir gün gelecek öyle diyen arkadaşlar da ya e, haklıymış bu adamlar yani böyle söyleyenler evet doğru bir şey söylüyormuş diyecekler. Hani yol yakınken arada bazı çok küçük yüzde de arkadaşlar oluyor. Böyle tam değişmeye teşne durumda. Buna niyetli ama tam ne yapacağını bilmeyen arkadaşlar için bir indikatör olabilir diye söylüyoruz bu söylediklerimiz. Ben bunu ne zaman yaptıysam hayatımdan büyük keyif aldım. Ben bunu ne zaman yaptıysam acı bile faydaya dönüştü. Ben bunu ne zaman yapamadıysam hayatımdaki en rahat dönemde bile büyük sıkıntılar çektim. İçsel sıkıntılar çektim. Adeta insanın içini yakan bir şey fark ettiğiniz zaman. Çünkü uğraştığınız her şey boş geliyor yani amaçsız geliyor. O yüzden yani hayatta bence en çok dikkat edilmesi gereken şey Azal'ın da söylediği gibi Bizi burada şimdi ve şu anda tutan şey nedir? Yani bu yaşamı sağlayan şey nedir? Ben eminim biz bu soru yorum bölümlerini yaparken bize bu kadar prestij, bu kadar ilgi gösterilmesinin en önemli nedeni biz zevkten geberiyoruz bu işi yaparken. Tamamdır. Şimdi Aynen olacak. öyle değil mi? Yani sen de bunu evet. hissediyorsun. Burada biz Çünkü derdimizi yaptım. unutuyoruz. Ve siz de onu hissediyorsunuz muhtemelen. Ben mesela bugün valla yalan yok şimdi. Samimiyetin hani bir parçası bu. Bağlanmadan önce Hazal'a biraz bugünümü anlatıyordum. Valla toplantı yapmaktan kafam dümbeleye döndü yani. Ama şimdi buraya başlayınca tamam o yorgunluk arka planda hala var ama başka bir şey var burada. Dolayısıyla inşallah herkes bir gün burayı bulsun. Yani soru yorum yapmasın. Sinir oluyor her taraf herkes soru yorum <gülüyor> sıkıcı. Böyle aktığı bir şey bulsun. Bu çok muhteşem bir şey. Belki bugün bizde bu yarın başka bir şey olacak bilmiyoruz ama işte zamanı böyle değerlendirmek insanın ömrünü gerçekten yaşanmış hissettiriyor. Yani arka planda bu hissi ancak öyle alabiliyorsunuz. Yoksa sevgili arkadaşımız bilmiyorum ismini kaydetmiş miyiz ama sorular anonim geliyordu genellikle. Takeda'da çalışan arkadaşımız çok güzel bir yer yakalamış. Bu arada hangi sektörde ne yapıyor olursanız olun. ideal iş diye bir şey yok. İdeal yaşam diye bir şey var. Siz ideal yaşarsanız yani yaşama sanatına dokunabilirsiniz yaptırırsınız her iş sanat eseri gibi oluyor zaten. Öyle bir şey bu. Yani ne iş yaparsanız yapın bu da değişen bir şey değil yani. Evet ya soru beni çok romantik yerlere doğru sevdikti. Evet. Allah'tan hayırlısı. Hocam bir de diğer soru geçmeden şunu da eklemek isterim. Biz bazen çok günün sonunda yaptığımız için çok yorgun oluyoruz. Karşı tarafta işte üniversitede o işlerde sizin toplantılarınızdı falan. Bir gün yine böyle çok yorgun başladık, ben hatırlıyorum. Ve bitirdikten sonra sizinle bir 15 dakika daha konuştuğumuz için iyi eğlendik, çok güzel eğlendik. Öyle o eğlencenin tadıyla biz o yorgunluk geçti gitti, biz devam ettik yani Onun bir tadı vardı ve tam olarak işte anda olmak buydu. Yani ağrısıyla, acısıyla, yorgunluğuyla, aynı zamanda keyfiyle ve sevinciyle Orada olmaktı. Evet, bu arada bir soruyorum klasiği olarak tamamlayıcı bir e, alıntı daha var onu da çekeceğim. Bilgecan, sevgili Bilgecan yazmış. Sabır varsa huzur var diye bu konuyla o kadar alakalı ki aklıma düşürdü. O muhtemelen bana hatırlatmak için yazdı. Teşekkür ediyorum. Sabır dediğimiz şey böyle pasif pasif oturup katlanmak gibi anlaşılıyor. Biraz önce anlattığımız ya aslında tam olarak sabır. Sabır aktif bir şey işte. Yani o yaptığını nedenin olduğu için yapmaya devam ederek şartların uygun <gülüyor> hale gelmesini beklemektir sabır. Yani sabır yaparak olan bir şeydir. Yapmayarak sabır olmaz. Çünkü bunu fark ettiğimiz zaman işte huzur onun içinde gizli. Yani insan hayatında huzur bulmak istiyorsa aktif sabır dediğimiz şeyi yapacak. Bildiğini yapacak. Yapması gerektiğine inandığı gibi yapacak. Kendini sürekli geliştirme gayreti içinde olacak. Ve o süreç içerisinde bir soru bakacak ki şartlar onun lehine dönüyor. Aslında bir şey dönmüyor. O Dönüşüyor, o sistemle Dönüşmek. akortla hale geliyor tabii ki. Bir süre sonra artık bakıyor, yapabilir, üretebilir, değiştirebilir ve değişebilir bir hale gelmiş. İşte bu dadından yenmez bir şey derler bizim memlekette, aynen öyle.